Hepinize yeni videodan selamlarım net. Bugün selamlarım Amazon Prime Gaming'in beleşe verdiği skin skin'iyle altın elo'da oynayacağız. Bakalım nasıl olacak hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar ee, tahmin edebileceğiniz üzere hiçbir şekilde sponsorluk falan yok. Hani ee, bilmeyeniniz de yoktur zaten. Öyle bir oynayalım dedik bakalım nasıl görmüş olun A Aa şey tarıf da gitmiş. Robotunu yalnızca çıkarttı galiba. Ha bu arada ee, bir tane yay da veriyor. Bu değil. Mavi bir yay. Güzel bir yay. Ama şahsen ben kullanır mıyım bilmiyorum. Hani? iyi. Git artık da. Yeter de bu nedir. Şimdi devam edelim. Devam devam edelim ki. Ya sen kime öyle vuracan Allah aşkına karşında çocuk mu var senin yavu? Aptal dog Ne? O mana nasıl geldi lan? Bu arada bitiriş animasyonu güzelmiş la bu. Lan Lan bırak Şimdi mi senin? Yani yeter lan başka bir hareket yapamadım sana dur be Düşürüz Güzel gidiyoruz şu an evet harika Müthiş Oyun bir dondu. Bilmiyorum videoya nasıl yansıdı da. Oyun bayağı bir dondu az önce. Ooo. Tabır. Tabır taşı ki, çaplıyorken. Abi niye kanala video gelmiyor? Anaana ama. Bir de arkadaşlar bu skin var. Ee, bu skin de bedavaya geliyor. Amazon Prime Gaming ile. Bu geçen ayında ama e, bunu da deneyelim. Bakalım. Ee, Normal olsun, düz olsun. ha bundan bahsediyorum işte bu. Tamam, çok hoşuma gitti bu. Petra. Petra ya da güzel bir skin olmuş. Yani gerçekten hani reklam yapmak gibi olacak ama hakikaten çok karlı bir şey bu ya. Ha bak, adam da yeni skin almış. O e, Prime Uğut'uyla gelen skin almış. Bizde altın çerçevesi niye yok bilmiyorum bu arada. Altın bitirdik yani. Hmm, bu adam biliyor. <Gülüyor> ne? Aptı? Bu adam bizi alır arkadaşlar. Bu adam bizi yer. Asiktir lan! Ama deneyeceğiz. Oyun da donuyor neden işin bir şekilde. Hani nedeni gerçekten anlamadım. Yakındır arkadaşlar yakındır. Ekran kartını alacağım zaman yakındır. Laptopla idare edebildiğimiz kadar gidelim. Aslında yukarıya bastık ama olmadı. Allah'ım delireceğim. Biraz fazla aynı hareketleri yapmaya başladık. Adam iyi oynadı. İkinci maç lose oldu arkadaşlar. Neyse millet bir da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı ve en önemlisi de abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu çok önemli. Eğiliniz için hoşçakalın. Hepinizi seviyorsak unutmayın. Bay bay.